21,3 sayısındaki değerleri ifade edebileceğimiz değişik yöntemler üzerinde duracağız. Bu yöntemlerden bir tanesi basamak değerlerine bakmak. Mesela onlar basamağındaki 2, 2 tane onluğu temsil ediyor, yani 20'yi. Birler basamağındaki 1 ise 1'i temsil ediyor, 1 bir tane birlik. Onda birler basamağındaki 3 ise 3 tane onda birliği temsil ediyor. Şimdi bu değerleri tekrar gruplamak istiyorum. Örneğin birler basamağındaki 1'i alabilir, ve onda birler basamağına verebiliriz. Bunun nasıl olacağına bakalım. Birler basamağından 1'e alıyoruz. Dolayısıyla burası 0 olacak ve bunu onda birler basamağına veriyoruz. Onda birler basamağında o zaman 13 tane onda birlik olacak. Buradan bir tane alıp buraya 10 tane eklemek mantıklı mı bir düşünelim. Bunun neyi ifade ettiğini tekrar yazalım. Burası hala 2 tane onluk yani 20 artı 0 tane birlik. Buradan aldığımız birliği onda birler basamağına 10 tane onda birlik olarak ekledik. Onda birler basamağında daha önceden 3 tane onda birlik vardı. Dolayısıyla burada 13 tane onda birlik oldu. Bu eşittir 20 artı 0 artı 13 bölü 10 oldu. Aynı ile başka bir örnek daha yapalım. Sayımız ne dedik? 21,3. Bu da eşittir 20 artı 1 artı 3 bölü 10. Onlar basamağından 1 alabilirim. Burada 1 kalır. Peki aldığım bu onu ne yapacağım? Bu onun 9 tanesinin birler basamağına verdiğim düşünelim. Burası 10 olur. Elimde hala 1 var. Bunu da 10'da birler basamağına vereyim. Burası da 13 bölü 10 olur. Bu eşittir 10 artı, 9 artı 1 artı 1 basamağındaki 1 artı 3 bölü 10. Buradaki 9'u alıp, yani onlar basamağından aldığım 9'u alıp, bunu birler basamağına vereceğim ve onlar basamağından aldığım bu 1'i alıp, bunu onda birler basamağına vereceğim. 1'i 10 bölü 10 olarak yazabilirim, değil mi? Bunları tekrar gruplarsam eşittir 10 artı, 9 artı 1 eşittir 10. Ve sonra 10 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir 13 bölü 10. Basamaklardaki değerlerin yerlerini değiştirdim. Onlar basamağından bir tane 10 aldım. Burada sadece bir tane 10 kaldı. Buradan aldığım onu tekrar grupladım. 9 tanesini birler basamağına verdim. 9 artı 1, 10 oldu. 1 ise 10'da 1'ler basamağına verdim. 1 artı 3 bölü 10 da 13 bölü 10 aynı şeydir. Hepsi bu kadar.